Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videomuzda karşınızdayım. Bu eğitim videomuzun içeriği IDCAD versiyon 10. IDCAD versiyon 10'un yeni yönetmeliğe göre tasarımı. Bildiğiniz üzere yeni deprem yönetmeliğimiz yayınlandı ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlükte. Yeni yönetmeliğe göre güncellenen IDCAD versiyon 10'da bazı değişikliklere uğradı. Genel anlamda arayüz anlamında çok fazla bir değişikliğe uğramayan ideket, analiz anlamında çok fazla değişikliğe uğradı, sayılabilir. Çünkü yeni deprem yönetmeni 2007 deprem yönetmeliğine göre çok fazla değişikliğe uğradı. Neredeyse eski deprem yönetmeni çöp gibi bir şey oldu. Bu eğitim setinde ideket versiyon 10'da temel modelleme elemanları nasıl yapıldığını göreceğiz. Onunla birlikte örnek projelerle öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Evet, yeni eğitim videomuza hadi başlayalım.